Selamlar arkadaşlar, OBS eğitim serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte OBS'imize kamera eklemeyi ve kameramız için ne gibi ayarlar yapmamız gerektiğini birlikte göreceğiz. Eğitim videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi laf fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, OBS'imize kameramızı eklemek için öncelikle kaynaklar kısmına sağ tıklıyoruz ve ekle diyoruz buradan video yakalama aygıtını seçiyoruz buraya isterseniz kamera olarak ismini kaynak ismini kendiniz oluşturabilirsiniz tamam'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi kameram önümüze geldi ama gördüğünüz gibi normalde benim kameram white screen olması gerekirken kare şeklinde bunun ayarlamalarını da şöyle yapacağız. Öncelikle çözünürlük ve FPS türünü aygıt varsayılanından özele çevireceğiz. Burada çözünürlük kısmını da 1920x1080 yapacağız ve gördüğünüz gibi kameramız white screen olarak düzeldi. Sonrasında burada kameranızın FPS'i kaç ise onu seçebilirsiniz ya da en yüksek FPS değerini ver olarak seçebilirsiniz. Video formatında herhangi olarak kalması sizin için idealdir ama isterseniz diğerlerini de seçebilirsiniz. Mesela ben UV 2'yi seçtiğimde gördüğünüz gibi acayip ağır ve yavaş bir akıcılık mevcut mjpg seçtiğim zaman gördüğünüz gibi çok minik böyle bir milisaniye kadar falan bir gecikme mevcut h264 olarak seçtiğimde de o baya bir baya bir gecikme var gördüğünüz gibi konuşmamdan takip edebilirsiniz o yüzden sizin bunu herhangi olarak bırakmanız daha sağlıklı olacaktır. Sonrasında renk uzayını 709 yapabilirsiniz. Daha derin renkleri daha net gösterecektir. Sonrasında da renk aralığını da tam olarak seçerseniz daha net bir görüntü alacaksınız. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Kameranız ne kadar iyi olursa olsun veya ne kadar kötü olursa olsun kameranızın netliğini, güzelliğini en büyük ölçüde arttıran şey Işıktır. Işığınız çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Kameranız 10 bin liralık bile bir kamera kullansanız ama ışığınız kötüyse emin olun ki bu kameradan daha kötü gösterecektir. En önemli şey burada... Işığımız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Işık için herhangi bir ring light veya bir softbox tercih edebilirsiniz. Bununla alakalı olarak da ışık konusunda inceleme videolarım gelecek. Bunun hakkında da bilgi vermiş olayım. Sonrasında ben buna tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi kameramız burada. Şurada da benim not defterim açık kalmış ama not defterimi kapatayım. obsinizi kapatıp açtığınızda eğer kameranızda böyle aşırı bir parlaklık görüyorsanız şu anki gibi. Ve böyle hareketleriniz... Hafif böyle blurlu gibi akıyorsa bunun bir sebebi vardır. Her OBS'nizi açtığınızda mutlaka kameranıza çift tıklayarak giriş sağlayın. Video yapılandırma kısmına girin. Ve burada görmüş olduğunuz kamera kumandası sekmesine girdiğinizde en altta yetersiz ışık dengelemesi tikli olur. Buradaki tiki kaldırdığınızda uygula tamam dediğinizde Gördüğünüz gibi ışık patlaması ve hareketlerinizdeki gecikme iptal olur. Bu ayarı da her OBS'nizi açtığınızda mutlaka kontrol edin ki kameranız her zaman daha akıcı ve daha güzel, daha hoş gözüksün. Kameranızı daha da güzelleştirebilmeniz için kameranıza filtre olarak ekleyebileceğiniz lutlar vardır. Benim elimde şu anda aşağı yukarı şöyle göstereyim size de. Şu şekilde kontrast filtreler mevcut, film presetleri mevcut bir sürü. Webcam preset'leri mevcut. Ben LUT'ların linkini size aşağıda ileteceğim. Siz de oradan indirerek LUT'ları deneyebilirsiniz kendi ışığınıza ve kendi kameranıza göre. Bu ne işe yarıyor? Kısaca bunu görelim sizlerle birlikte. Kamerama sağ tıklıyorum ve filtreler diyorum. Burada gördüğünüz gibi ses video filtreleri ve efekt filtreleri olarak iki ayrı bölüm mevcut. Biz LUT filtresi ekleyeceğimiz için burada efekt filtreleri kısmından artıya tıklıyoruz. Ve buradan loot uygula diyoruz. Tamam diyorum. Ve buradan önümüze gelen yerde göz at kısmından lutlarımızı ekliyoruz. Lut peki ben buraya indirdim. Mesela film presentlar var. En çok bu var. Mesela bakın Ektachrome diye bir loot var. Bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi kamerama böyle bir efekt eklemiş oldu. Tekrar buradan göz at diyorum. Loot pekime geliyorum. Burada webcam filtreleri var. Bakın renkler daha canlı oldu burada. Tabii bu loot'ların güzelliği veya çirkinliği sizin ışığınızın kalitesine göre değişecektir mutlaka. Bunu unutmayın. Aynı zamanda aşağıdaki miktar kısmından loot ayarınızı kısıp yükseltebilirsiniz. Tekrar buradan göz at diyorum. Bir iki tane daha loot'a bakalım sizlerle beraber. Loot pek'e geldim. Kontrast filtresi varmış mesela low contrast. Düşük kontrast yaptı. Fena değil bu da bu arada. Şöyle arttırdığımızda bayağı bir kontrast oldu. Bu şekilde kameramızın genel ayarlarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda LUT ekleyerek de sizin renginizi daha net gösterecek efektler bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu LUT pack'in linkini açıklama kısmında sizlere iletiyorum. O linkten indirerek bu LUT efektlerini kendi kameralarınızda